Buradaki Ali, bu da Ali'nin amcası ve Ali'nin ufak bir sorunu var. Ali'nin hiç parası olmadığı gibi, burada resmini göremediğimiz arkadaşı Ahmet'e de 3 lira borcu var. Kısaca daha soruyu çözmeye başlamadan Ali'nin net değerinin negatif olduğunu söyleyebiliriz, öyle değil mi? Ali'nin hiç parası yok, üstüne bir de borcu var. Ali'nin net değeri eksi 3'e eşit. Bu durumu fark eden amcası Ali için endişeleniyor ve Ali'nin en azından nötr bir net değeri olmasını istiyor. Nötr. Bunun için de Ali'nin eksi 3 olan net değerinin sıfıra taşınması ve aradaki farkı kendisinin karşılaması gerekiyor. Yani Ali'den eksi 3 olan net değeri almak ve onu sıfır net değere taşımak istiyor. Böylece Ali'nin ne parası ne de borcu olacak. Nötr olacak. Peki Ali'nin amcası bu eksi 3'lük net değeri Ali'den alırsa Ali'ye ne kalır? sıfır kalır, öyle değil mi? Tabii ki çünkü elinizde bir şeyden varsa ve bu sizden alınırsa elinizde hiçbir şey kalmaz. Zaten amcanın yani Ali'nin amcasının amacı da Ali'nin borcunu sıfırlamaktı. İyi bir amcası varmış Ali'nin. Tabii isterseniz Ali'nin amcasının Ali'yi bu durumda nasıl kurtardığını farklı bir şekilde de düşünebilirsiniz. Ali'nin 3 lira borcu vardı. Ali'nin amcası Ali'ye 3 lira verirse, Ali 0 net değere ulaşmış olur, yani borcu kalmaz. Bu ifadeyle bu diğer ifadenin aslında aynı şey olduğunu görüyorsunuz.